Ne yapıyorsun? Göz <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Kayseri. Neden? Gezmek olsun. <gülüyor> Maksat gezmek. Bu hafta sonu iki tam gün Kayseri'ye gidiyoruz. Ee, orada yakın bir arkadaşımız var Kemal. Kemal. Kemal bizi gezdirecek iki gün boyunca. Orada görüşürüz. Şimdi Kayseri'ye indik. Kemal karşılayacak bizi. Kemal ile tanıştıracağım. Lan gerek. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Selamlar, selam var İzmir'den sevgi ve selam getirmişek. Sen araba biliyor musun? Tabii tabii. Hiç <gülüyor> ben süreyim bak. <gülüyor> Hayda. Bolova <gülüyor> hazır mısın? Seni Buraya doğru seyret. Söyle. Ne söyleyeyim? Bolova hazır mısın? Hazırım. Senin adın ne? Kemal. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Kayseri'ye gelecek olan tüm arkadaşları Kemal ağırlayabilir. <gülüyor> Baya buranın zenginlerinden. Okumadı, ticareti akıllı. <gülüyor> Şimdi bizi nereye götürüyorsun Kemal Usta? Ne yapacağız Erciyes'te? Ne yapacağız Erciyes'te? Biz de teleferikle yukarı çıkacağız. Kayak yapmayalım dediniz çünkü. Böyle bir batarız. Bir sucuk yeriz, tekir tatlısından tatlısından tatlı yeriz. O tekir tatlısı. Evet. Uludağ mı daha güzel? Kayseri mi? Tabii Herkesi. ki. Tabii ki erceğiz. İstanbul'dan rahatlıkla uçakla bir saatte buradasınız. Japonların tercihi. Japonlar, <gülüyor> Ukraynalılar, Ruslar hepsi burada. <gülüyor> Yazın çok oluyor yani. Hafta da sonu. Hatta... Oho bilader sıcak dedim. Yerledimizi buraya. Okay. <gülüyor> Kayseri'nin meşhur ne tatlısı? Halka tatlısı diyelim. Başka adı da artık. Kayseriler de her şeyi biliyor mu? <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi evet, LGS'i? Güzel. Nesi kar, güzel? Kar güzel. Türkiye'nin en büyük kayak tesisine geldik şu an. Evet. Kemal bizi getirdi sağ olsun. Evet. evet. Şimdi şu yukarıdaki tekir pisti, tekir pisti, Şu yukarıda da oturacak bir kafe varmış. Oraya gidelim dedik telefikle. Ayak yapmayacağımız için diğer tesisler, diğer pislere gitmeyeceğiz. Sadece tekiri görmüş olduk. Sen genelde hangi pissten kayıyorsun? Ya ben hepsini kullanıyorum. Divan, Hisarcık, Acılar. Bilmeyenler Tekir'de, bilenler Aynen, zor, bilmeyenler Tekir'de, Tekir'de. Yani en zor en çıkmadım ben de bir alt seviyesini. Bir arca falan da güzel yani. Bir, bir tık daha. Iyi. En zor hangisi? En zorun ismini divan diye mi geçiyor en zor? A? Öyle olması lazım ama tam emin değilim. Sonra da sucuk ekmek kısmı alacak ki malzeme. Tamam. Bugün biz gidermi? Tamam. olur? Bakacağız. <Gülüyor> Dışarıdaki dükkenden aldık sucuk ekmeği. İçeriyi biraz pahalı bulduk. Burada 30 lira. Çay da 6-7 lira. Çay 6-7 lira, sucuk ekmek de 30 liraymış. İyi, güzel zirvede yemek ya. Bence güzel. Aynen Kayseri Sucuğu ya? Yani. Apyon Sucuğu olmasın? Bence bu Tümreye Sucuğu Apyon Sucuğu buraya giremez <gülüyor> Bir yerdeki şovun teneferikleri var ya Hı hı Bunlar deve elinde Buradan oraya da geçiş var Bu pistten Tekelim biz. Şimdi Kayseri Lisesi'ne geldik. Bu, Abdullah Gülmüş. Bu, Hulusi Akarmış. Bu, Turgut Özal. Beşçet Kemal Çağlar. Jale Baysal. İlk modern kadın kütüphaneci. Hepsi bu liseden mezun olmuş. Çok tarihi bir bina bu arada. 1900'lerin başında yaptırılmış. Kişi başı 5 lira giriyor. Kayseri Lisesi'nin karşısında bulunan bina da eski bir kiliseymiş ama burayı şehir fütüphanesine çevirmişler. Gezdik içeriği mükemmel bir atmosfer. Az önce de Atatürk evine soktu Kemal'imizi. Şöyle Arkamızda aşağı. E, 1919'da Atatürk, Kayseri'ye geldiğinde ilk defa bu evde konaklamış. İçeride e, şeyi de öğrendik. Bu yeni Türk alfabesine geçildiğinde e, Yeni harflerin öğretildiği çok ünlü fotoğraf. bir fotoğraf var ya, Kayseri'de çekilmiş aslında o fotoğraf. Onu Kayseri öğrenmiş. meydanda. Kayseri meydanda çekilmiş. Halka öğretir kendini. Afyon'un Cumhuriyet Kayseri'nin Şahin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hah? Afyon'u bilmiyorum ve Afyon tarihini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha başyazıcı da burada çok biliniyor. Aynen, başyazıcı da bilmiyor ama en Ama Şahin açan... daha eskiymiş. Bak o 1923, o 1953. <gülüyor> Soldaki Gece cami hayli. ne camisi? Şura Bürüngöz Cami diye geçiyor. Bürüngöz. Bürüngöz. Yeni bir cami mi burası? Yok, bu da çok yeni sayılmaz yani. Çok tarihi değil ama. Çok da yeni değil, Bir 30 kaçtı neyse, 90'lık numaralı yaptım. Şey. Şu karşıdaki otel mi sizin oteldi? Bizi <gülüyor> devrettik, Hilton bizim de. <gülüyor> He, bu bildi mi? Siz sattınız, tamam. <gülüyor> Karşıda da Kayses Polisansı ürünleri mağazamız var. Saç kulesi şurası değil mi? Saç kulesi. <gülüyor> evet, meşhur bu, Bunun yani. önünde öğretiyormuş Atatürk. Aynen, evet. Atatürk heykeli var burada. <gülüyor> Kemal Şimdi Kayseri çarşıda bulunan Merkezde bulunan Hunat Medresesine geldik Burada kahve içiyoruz Güzel bir yer Eski bir yer yine Selçuklulardan kalma bir yer Çok tatlı bir yer burası Diğer şehirlere de modern statlar yapıldı. Akşam Kayseri maçı var ama <gülüyor> ondan önce bizi nereye götürüyorsun Kemal Reis? Capadocia. <gülüyor> Capadocia. Nerelere gideceğiz Capadocia? Vallahi gidebilirsek bakalım Avanos, Göreme, Ürgüp, Avanos'ta sallanan köprü seyir teraslarından seyir tane şöyle yukarılardan şöyle bir aşağıda aşağı bakalım diyoruz. <gülüyor> balon ısmarlayacağım. Balona bir. balon ısmarlayacaktım ama hava şartlarının dolayı kötü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden erken de gitmedik. Normalde sabah 5 6 gibi çıkacaktık yola. baktık. 3 gibi meteorolojiden haber alındı. Ona göre haber verildi bize. Senin adamlar mı var? Hay bizim adamlar var orada da. Birkaç balon şirketi tanıdık onlar düşünmeyecek deyince biz de biraz daha geç kalktık. kalktık kahvaltımızı yaptık. Raça gidip geleceğiz inşallah. Helalime Hadi sağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Normal nasıl oluşmuş bu yapılar ya? Anlatsana bize biraz. Erciyes Dağı'nın sayesinde. <gülüyor> Erciyes Dağı'nın abi. Diğer dağlar boş. <gülüyor> en önemlisi Erciyes'te patlamış sabahında. <gülüyor> <gülüyor> Volkan tüy hepsi. Sonra bunlar buraya birikmiş. Sonra yıllar yıllar içerisinde bunlar oluşmuş işte. Neden? birikince ne olmuş? He? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cevap <Canım> mı bekliyorsun? Evet. <gülüyor> ya Google'da yazıyorsun. Ya, ben buranın tur sürekleri değilim. Eheheheh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı cevabı? Erciyes <gülüyor> <gülüyor> Dağı'nın. Aynen. <gülüyor> Ondan sonra neydi? Güllü Dağ, bir de Hasan Dağı mıydı? Evet. Onun e, lavlarından oluşan bu kalıntılar. Gel, almış almış taşımış bu Aynen bak Google'mışsın aslında. <gülüyor> Birazdan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Ee, Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya'nın ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerleri başında geliyormuş. Yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ediyormuş burayı. Hatta 1985'ten bu yana da UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girmiş. Bu açık hava müzesinde sonra 4 ve 13. yüzyıllar arasında kaya blokları için oyulmuş kiliseler, şapeller, yemekhaneler, oturma mekanları varmış. Yoğun bir şekilde manastır yaşamını ev sahipliği yapmış bir kaya yerleşim yeriymiş aslında burası. Müze kartla giriş yapabiliyorsunuz buraya. Gezmesi hem görsel açıdan hem de kültürel açıdan gerçekten etkileyici. Buraya kadar gelmişken buraya uğramadan geri dönmemek lazım. İçlerindeki en güzel yer Ürgüp'müş. <gülüyor> Şu an bir e, günün batımı izleme noktası varmış. Oraya çıkıyoruz. Bayağı güzelmiş. Çok fazla otel var. Muhtemelen çok pahalıdır hepsi. Ama çok güzel hepsi. Şu karşı kaleye ne demiştin sanki var ya? Orta Hisar demiş. demiştin? Orta <gülüyor>